Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriş biraz tuhaftı sanki bir aksiyon filmin demiş gibi hissettiniz değil mi? Evet arkadaşlar görevlerimizi yaptık güzel bir görevlerimizi yaptık hallettik. Gerçekten aşırı güzel oynadık, aşırı zevkliydi. Fazla zorlanmadık Allah'tan. Evet arkadaşlar tekrar ikinci bölümle beraber karşınızdayım. Artık görevler bitti ne güzel. Artık normal bir görevmiş gibi yapacağız arkadaşlar. Ee, yanlış anlamadıysan. Yani. Bir saniye Şimdi şu adamın yanına gideceğiz Bakalım ne istiyormuş hacım Ne istiyorsun benim canım İnşallah adamı öldürmedik Ama öldürtük yoksa Gelsene lan. Geldik Adamı indireceğiz galiba Anlamadım kadarıyla Hakim elimde silah var mı Yok tamam Bunu mu alacağız dedim ki Şimdi Bu adamı alacağız mı Almayacağız mı Çok tuhaf bir mevzu var şu an. Gelsene lan niye gelmedin Yümbük mi dalacağız da anlamadım ki ya. Vallahi anlamadım arkadaşlar dur. Galiba gidip yümbük mülayim dalacağız. Da Benim anlamam kadarıyla bir saniye. Bu malama istemiyor lan. Bu ne işi? Bu eve gideceğiz? Galiba arabayı tamiri falan mı getireceğiz anlamadım ki. He, galiba buradan silah silah bilmem ne falan bir şeyler zerzavat satın alacağız. Bunları mı toplayacağız galiba? He. Evet bunları toplayacağız tamam. Bunları toplayacağız benim anladığım kadarıyla. Bunun giriş yaptığız aşırı efsane değil miydi? <gülüyor> Büyük ihtimalle siz uroalar hızlandırılmış bir şekilde izleyeceksiniz. Arkada şöyle bir müzik, bum sonra bir bakmışsınız. Herkese merhaba arkadaşlar normal GTA benzemiş biraz aslında keşke normal görevler yapabilse aşırı güzel olmaz mıyım? neyse gidelim bakalım şu bir tane araba alacağım ya harbi GTA'ya dönüşmüş biraz arkadaşlar yani şu arabaya biraz GTA'ya dönüşmüş evet harbi ama görevler aşırı zor bunda yani böyle böyle değil ne bunda hile var de hile varsa da ben bilmiyorum çünkü bayağı oyun eski olduğu için hilenin olacağını çok fazla zannetmiyorum ama inşallah vardır yani. Neyse şu an biraz oyunu oynamaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü ilk defa ev görevsiz bir oyun yaptığımız için gerçekten zor. Alınalım onları. Alınalım satın satayım. Şimdi ne yapacağız vallahi anlamadım arkadaşlar Çünkü ben ikinci levela kadar oynadım diye geldim ondan sonra oyunu bırakmıştım on kez oynadığımda Şu an sizlerle beraber ne yapacağımı anlamaya çalışıyorum Evet anladım tamam şuraya gireceğiz tamam girelim Buradan müşterim alacağız ne yapacağız Şu fazla iyi anlamadım burada bir abimiz var Tamam iyi tamam Bunu kaydetti güzel Tamam iyi Bu bölüm 2 el oynadık Videoğumuzu sona gelsek mi? Oo, asıl şimdi başlıyoruz. Döndöre döndöre döndöre döndöre döndöre döndöre. Asıl şimdi başlıyoruz. San parçaları ve editör hızlandır buraları. Boom boom Editör hızlandırıyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Bu videomuzun maalesef burada sona gelmek zorundayız. Evet arkadaşlar çoğu yerleri hızlandırarak ve çoğu yerleri kırparak size güzel bir bölüm çıkarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Devam için arkadaşlar bu videoyu sizden yarın 25 like bekliyorum. 25 like geldi takdirde bu bölümün devamı gelecektir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bababababababababay. Bye 25 like bekliyorum.